Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoşgeldiniz sevgili koç Aslan Yay Burcu arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım tabii ki de sizlere sormak istiyorum nasılsınız iyi misiniz diye fakat ses alamıyorum ama güzel yorumcularım tabii ki de kendilerini mutlaka belli ediyorlar gönül ister ki hep iyi olalım değil mi canlar ama bazen iyi oluyoruz bazen olamıyoruz her şeyin hayırlısı diyelim herkese selamlar olsun beni izleyen herkese sevgili arkadaşlarım hepinizi seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum nereden izleniyorsam sizleri seviyorum sevgili koç aslan yay burcu arkadaşlarım sizler için 15 Kasım'a kadar aşıklar açılımı yapacağım bakayım aşık olduğunuz evlisiniz Nişanlısınız, sözlüsünüz, sevgilisiniz, ilişkiniz devam ediyor veya eksiniz, yalnızsınız hiç fark etmiyor. Hayalinizi buraya sereceğiz. Değil mi? Birilerinden etkilendiniz, platoniksiniz, aşıksınız, hoşlandınız, açılamıyorsanız sevgili arkadaşlar hiç fark etmiyor. Herkes için geçerli. Açılamıyorsunuz kişiye. Siz kişiye açılamıyorsunuz ama karşı tarafın hayalindeki kişi hayalindeki partner nasıl bir hayal var nasıl birini istiyor hayallerine bu insanın hayali var mı yok mu içinden geçen ne bunlara bakacağız canlar tabii ki sizlere ait kart olmayacak çünkü sizler kalbinizden geçenleri zaten biliyorsunuz değil mi önemli olan karşımızdaki kişi ne düşünüyor hadi bakalım onlara bakalım Aşıklar açılımını başlatıyorum bu kez grup grup yapıyorum ateşlerden başlıyorum sevgili koç burcu aslan ve yay burcu arkadaşlarım hadi bakalım şöyle koç burcu arkadaşlarımızın aşıklar açılımına bir başlayalım bakalım koç burcu arkadaşlarımın aşık oldukları veya elektrik aldıkları hoşlandıkları artık her neyse kalplerinden geçen kişinin hayallerine bir bakalım bakalım mı bakalım canlar hadi bakalım hayalleri neymiş nasıl partner hayal ediyor hmm, iç kırık dökük dörtlü dörtlü açıyorum canlar iç baya bir kırık dökük şimdi sevgili koç burcu arkadaşım burada siz yoksunuz sizin aşk duyduğunuz kişinin hayalleri bunlar içi dışı diye dışarıya bakmıyoruz ev hayatına bakmıyoruz tamamen benim şu an gördüğünüz içim örneğin şimdi beklemede ihtişam lüks mutlu bir gelecek bekliyor bu insan burada bekliyor İç dünyasında sizin aşk duyduğunuz sevgili platonikler aynı şey sizler için de geçerli herkes için geçerli sevgili arkadaşlarım evli de olsanız bakın bekliyor güzel bir aşk mutlu birliktelik bir gelecek bekliyor bu insan beklemedi şu anda bakın yıllardır beklemiş hala bekliyor İstiyor ki canlanayım, canlılık gelsin. Ama iç kırık, dökük, yıkık vaziyette. Hani deriz ya sevgili arkadaşlar. içim kırık, dökük. İşte buyurun. İç kırık, dökük bu insanda. Dünya kadar mutlu olmak istiyor. Ama gelin görün ki beklediği gelmemiş. Gelmediği için de dünya kadar mutlu değil. Yalnız bir de şöyle de bir şey var. Bakın sizin bu aşk duyduğunuz kişi ya da kişiler her kimlerse şimdi bir de ikinci bir boyuttan bakacağız bu olaya canlar burada tamam yıllarca bir beklentisi olmuş bu insanın beklentisini karşıladı ya da karşılayamadı biraz da içinde öfke var bu insana şimdi ikinci kişiden söz ediyorum şu anda İlkini söyledim İçi kırık dökük mutlu olmak istiyor olamıyor beklediği gelmemiş onu anladık beklediği gelmemiş burada öfke var içinde Canlılık istiyor. Ama gelin görün ki olmamış. Yanlış kişiye zamanında gönül vermiş. Sizin bu aşk duyduğunuz kişi ya da kişiler yanlış kişiye aşk vermesi sonucu kalpler kırılmış. Görüyorsunuz bakın bir kalpte 3 bıçak veya 3 kılıç var diyelim. Buyurun. Bunları yaşamış bu insan. Bundan dolayı da bu korkularını, bu tedirginliğini, bu öfkesini atmak istiyor. Yani bandajdan sıyrılmak istiyor sizin anlayacağınız bir öyle düşünüyor bir böyle gel gitleri var içinde korkuları var daha öncesinde kalpler kırılmış bir türlü bayram sevinci yaşayamamış bakın bayram sevincinden söz eder destenin altındaki kartımız bu insan sizin aşk duyduğunuz kişi bu kişi bunu yaşayamamış paylaşımcı sevgiyi yaşayamamış İstediği gibi kişi beklemiş gelmemiş tamam durum bu anlaşıldı mı anlaşıldı yani ise şu canlar geçmişte yara almış bu insan kalbi kırılmış onu aldatmışlar kandırmışlar her yönden hiç fark etmiyor bundan dolayı artık içindeki bu olumsuz düşünceleri bu insan atmak istiyor yani bandajdan sıyrılıp yeni bir sayfa olumlu düşünmek istiyor olumlu hayaller kurmak istiyor bu kişi kim olursa olsun hiç fark et tek kişi bu insan. Tek kişi derken yani sevgili koç burcu arkadaşım. Hanginiz izliyorsanız izleyin. İzleyen arkadaşımın aşık olduğu, aşk duyduğu, etkilendiği, hoşlandığı kişinin içinden geçenler bunlar. Tamam hadi bakalım. Şimdi diyelim ki 15 Kasım'a kadar sevgili koç burcu arkadaşım durum bu. Karşı tarafı. İçinden geçenler yara almış, mutlu olmak istiyor ama gelin görün ki beklediği gelmemiş, istediği gibi bir yoluna çıkmamış. Siz sevgili Koç Burcu arkadaşım, 15 Kasım'a kadar bu kardeşimizin yoluna çıktınız, değil mi? Artık nasıl olur bilemem. Kendinizi nasıl itiraf edersiniz? Aa, çok güzel. Aşığım mı dersiniz, Hoşlandım mı dersiniz? Ben anlamam o işlerden. Artık kendinizi nasıl itiraf edersiniz? Diyelim ki böyle bir şey yaptınız bu insanı açıldınız kendinizi gösterdiniz duygularınızı gösterdiniz bu kişinin size tepkisi ne olacak evet mi hayır mı sıcak mı soğuk mu yoksa burada olduğu gibi arkasını dönüm mü verecek bir bakalım mı hadi bakalım İsteyenin bir yüzü demişler canlar yoksa cazibe altında mı kalacak aman Allah'ım hadi bakalım tabi bu yeterli değil bu gösterecek sevgili koç burcu ao, aman Allah'ım o tanrım çok güzel ben yıllarca zaten mahrum kaldım diyecek bu insan bakın ay çok güzel geldi yıllarca ben zaten mutluluktan güzelliklerden ben mahrum kaldım artık kalmak istemiyorum koç bana aşık olmuş bu güzellik kaçmaz diyecek dolayısıyla sevgili koç burcu arkadaşım Hemen değişecek bu insan değişkenliktir güzelliklere düşkünlüktür verim gelecek o insana bir neşe bir huzur bir mutluluk bir canlılık gelecek bence hiç durmayın derim sevgili arkadaşlarım muazzam geldi çok güzel değişecek şu vaziyeti içinden silip atacak bu insan benden söylemesi durum ortada bakın hemen değişecek yani değişecek derken size pozitif bakacak sevinecek yani benden söylemesi sevinecek hadi bakalım sevgili koç burcu arkadaşım çok güzel çıktı platonik de olsanız hiç durmayın derim benden size söylemesi durum ortada bereket diyor bakın bereket aman Allah'ım evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor kollarını aç ve al diyor işte daha ne desin sevgili koç burcu arkadaşım melekler de onayladı çok güzel çıktı hiç durmayın derim benden size söylemesi karşı tarafın canına minnet Hadi bakalım çok güzel evet sevgili koç burcu arkadaşlarımın 15 Kasım'a kadar aşıklar açılımını tamamladık Muazzam bir onay geldi karşı taraftan tabi açılırsanız canlar bazılarınız gurur yapar açılmayabilir değil mi Kendini belli etmeyebilir ya ne bileyim Adım atamaz cesaret edemez o özgüveni kendinde bulamaz ya da heyecana kapılır artık bilemiyorum yani anlayın bence kaçırmayın derim çok güzel şimdi sevgili aslan arkadaşımızın aşıklar açılımını yapıyoruz tabi size ait kart yok burada bu karşı taraf sizin aşık olduğunuz elektrik aldığınız etkilendiğiniz kişi ya da kişiler bunlar içlerinden geçenler ev hayatı değil iş hayatı değil tamamen hayali kalp hayali iç hayali onu da söyleyeyim yani canlar içinden geçenler öyle bir partner hayal ediyor ki şöyle sağlam olsun diyor çünkü uzun vadeli güçlü adım atmak demektir bu kartımız sağlam partner istiyor sizin aşk duyduğunuz sevgili aslan arkadaşım kim olursanız onun hiç fark etmiyor öyle ben yalnızım öyle ben plutoniyim. Ya daha çok aslında sizleri kastediyor bu canlar hiç fark etmiyor yani evliler nişanlı sözlü sevgili hiç fark etmiyor aşık mı aşık bitti sağlam istiyor sağlam partner yoluma çıksın uzun vadeli güçlü gitmeliyimdir öyle yalapşap 3-5 günlük öyle eğlenelim gezelim kertelim bunlar yok diyor sağlam gitmeliyiz sürprizli bir gelecek istiyorum yoluma çıkan sağlam olmalı güçlü karakter olmalı beni etkilemeli Ondan diyor elektrik almalıyım Hoşlanmalıyım Maddi manevi ha Çok zenginlik anlamında değil Maddi ya da manevi bir şekilde bir şeyleri de yerinde olmalı ki Beni kendine hayran bırakmalı Bu kartımız güçlü karakterden söz eder canlar Güçlü karakter demektir Güçlü karakter olacak Şöyle böyle bir tip olmayacak diyor Yanlış anlamayın canlar Şimdi hayaller bu Bu mu? Bu bu raddeye geldiğinde sevgili aslan arkadaşım sizin bu karşı partner demek durumundayım çünkü kalbinizde bu insan geriye bakış yapıyor tamam ben bunları hayal ediyorum ama diyor şimdi bakın buraya geldiğinde ben bunları böyle güzel güzel hayal ediyorum ama e, her hayal ede ulaşılıyor mu ulaşılmıyor geriye bakıyor acaba gerçekten bunlar olur mu ya mümkün mü bu diyor bakın geriye bakış bu bunlar olur mu? Hiç de sanmıyorum ya diyor. İç dünyası hani bazen bir şeyleri söyleriz söyleriz de yok canım ya o işin olacak bir yanı yok deriz. Bazen bir gaz veririz kendimize bir süre gittikten sonra yok o iş olmaz. Olacak yanı yok bu işin deriz. Bu kardeşimiz de bunu söylüyor. Buraya geldiğinde mümkün değil, bu güzellikleri ben elde edemem diyor. Geriye bakış yapıyor. Bakışı yapıyor çünkü niçin yapıyor? Buraya geldiğinde bu kişiyi Kısıtlı, tutuklu bir şeyler bağlı engeli var bu insanın. Yanlış anlamayın canlar. Engel derken hani illaki böyle partner engeli söylemiyorum. O da olabilir. Çünkü binlerce Aslan Burcu'nun aşk duyduğu kişilerin hepsi tabii ki bekar mı? Elbette değil. Engellisi de var, engelsizi de var. Aile engeli olabilir. Maddi engel olabilir. Partner engeli olabilir farklı türlü engeller olabilir canlar. Farklı türlü değil mi? Olur da olur. Engel engeldir. Kısıtlı, tutuklu. Ben bunları böyle hayal ediyorum ama benim engelim var. Ben kısıtlıyım, tutukluyum. Bunlar benim yoluma çıksa da ben onlara acaba adım atabilir miyim diyor burada bu insan. Amma velakin yine de kalp bu gönül gönülde durmuyor. Yine de istiyor. Yine de hayranlık duymalıyım diyor. Ne bileyim güçlü bir karakter olmalı diyor. Can atıyor. Ne diyeyim bilemiyorum canlar. Şimdi tamam durum bu. Sevgili aslan arkadaşım. Sizin aşık olduğunuz kişinin içinden geçen duygular. Öyle mi? Öyle. Şimdi 15 Kasım'a kadar sevgili aslan arkadaşım. Bu kişiye diyelim ki açılımda bulundunuz. Açılım derken duygularınızı açtınız. Böyle bir açılım değil duygularınızı açtığınız ilanı aşk itiraf falan artık nasıl yaparsanız ben anlamam ben anlamam yani ben anlayamam öyle karşı tarafa etkileme falan ben anlamam bilemem sevgili arkadaşlarım artık nasıl yaparsanız bu kişinin size tepkisi ne olacak evet mi hayır mı sıcak mı soğuk mu yoksa arkasına mı verecek bakalım mı sevgili aslancıklarım benim av harika bebeğim Harika. Çok güzel geldi. Onun da canına minnet. Ne kadar güzel ya. Ne kadar aşk toplumuyuz. Ne kadar aşk insanıyız. Gerçi sadece Türkiye'ye söylemiyorum. Beni izleyen tüm dünyadan herkese söylüyorum. Ne kadar güzel bir şey. Hemen cazibeniz altında kalacak. Sevildiğini hissedecek. Sevildiğini. Kartımız anılar kartıdır sevgili aslan arkadaşlarım. Ama bırakalım anıları bir kenara, sevildiğini bilmek demektir. Tamam, çok sevinecek, hoşuna gidecek, haz duyacak, böyle bir tuhaf bir hale gelecek. Tuhaf derken güzel bir duygu bu. Cazibeniz altında kalacak. Sevildiğini hissedecek, hissetmekle de kalmayıp hep sevildiğini bilmek isteyecek bu insan. Çok güzel, harika, sevgili aslan arkadaşım. Bence siz de hiç durmayın. Bu kişiyi görüyorsunuz zaten. Hemen bağlar çözülüyor. Haberiniz olsun. Hiç durum işte bu. İşte bu. Ne diyor meleğim Bu durumda durma. Sevgini yolla diyor. Karşı taraf sevildiğini bilmek istiyor. Sevgini yolla ona diyor. Muazzam geldi. Muazzam. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek ve sol sevginin pembe gülleri karşı tarafında senin de kalbinde açacakmış sevgili aslan arkadaşım sevgini göster sevgini diyor bakın çok güzel geldi hiç durmayın yalnız şöyle de bir şey var tabi ki hiç durmayın derken bütün aslan arkadaşlarımın partnerleri böyle mi düşünüyor düşünmeyebilir herkesinki buraya uymayabilir ama şunu söyleyeyim %80'i doğrudur bitti sevgili arkadaşlar hiç durmayın derim sizlere 15 Kasım'a kadar evet. Aslan arkadaşlarımızın karşı partnerleri de evet çıktı. Bundan sonra öyle diyeceğim. Evet'li çıktı. Evet. Evet. Size evet diyorlar sevgili arkadaşlar. Bakayım. Yay arkadaşlarımızın yine söyleyecek. Evet mi? Hayır mı? Şöyle bir bakalım. 15 Kasım'a kadar yay arkadaşlarımızın aşk duydukları Elektrik aldıkları, hoşlandıkları kişiler ne düşünüyorlarmış? Hayalleri nedir bu insanların? Bakalım şöyle. Şöyle yapalım. Bir çok yukarıya çektik. Evet. Aslında biri gelsin. Şöyle sürprizli bir şekilde biri gelsin diyor. içi İçten geçen hayaller bunlar. İçine bakıyorum çünkü burada dışına değil. Gelse de şöyle sahiplensem ateşlerden canlansam diyor şöyle bir canlılık gelse ama evlilik ama sevgililik ama takılmak şimdi her yönünü söylemek durumundayım bunları böyle düşünüyor bu insan yalnız yine dediğim gibi bu raddeye geldiğinde geriye de bakış yapıyor nerede o eski düşüncelerim diyor bakın şimdi bunu da belirtmek durumundayım sevgili yay kardeşim güzel insanlar sizleri seviyorum benim de Ay burcumdur ayrıca. Aynı şeyi ben kendime de yorumluyorum. Geriye bakış yapıyor bu insan. Ben diyor geçmişte bunu bunu istiyordum. Ama nerede şimdi ben bunu düşünemez hale geldim. Ben artık diyor iyisi de çıkmadı yoluma. İstediğim gibisi de çıkmadı yoluma. Ben bunları geride bıraktım. Ben artık illa gale verdim olayı diyor. Şimdi ben bunu böyle söylemek durumundayım. Çünkü yalan dolan gal geldi bakın canlar. gal geldi. Benim yoluma diyor birileri çıkarsa ben bu şekil tavır takınmak durumundayım. Nerede benim o eski hallerim diyor. Bu şekil düşünerek ben çok büyük hata işlediğimi düşünüyorum diyor. Geçmiş hataları değerlendirmek demektir. Göz önünde bulundurmak demektir şimdi affınıza sığınıyorum sevgili yaycıkları bu insanın geçmişte canı yanmış olabilir olabilir, kandırılmıştır şöyle istediği gibi sağlam insanlar yoluna çıkmamıştır bir yalana uğrarken, iki yalana uğrarken bu budur zaten, gerçekten bu budur bir darbe yerken, iki darbe yerken ne olur? sizinki karşı tarafı geçer at gibi geçer, değil mi? ne derler bizde? Boynuz kulağa geçermiş. İşte buyurun. Nerede benim o eski dürüst hallerim diyor. Sizin artık kimse bu insan veya bu kişiler. Nerede benim o dürüst sağlam hallerim? Onlardan eser kalmadı. Ben dürüst davranarak, ben sağlam yaklaşım yaparak çok büyük hata etmişim diyor bakın. Burada bunu söylüyor. Artık nerede geldi yalan gitti dolan. sevgili yaylar yemin ederim yani niye böyle oluyor canlar ya Ya bu size gelince niye böyle oluyor bakın aynı şeyi ben kendime de hissettim şimdi ay burcumuz bizim genelde astroloji verilere göre canlar aşk yönümüzü bize gösterir ya ben şu anda aşka bakıyorum size yapılan yanlış ha bana yapılmış ha erosa yapılmış benim için de aynı şey geçerli evet Bundan sonra diyor ben daha doğru iş yapar mıyım? Yalan dolan gırla gidecek bende diyor. Şimdi ben gülmeyeyim de ne yapayım? Bunu görünce tutamıyorum kendimi. Öyle ya da böyle. Ne olur affınıza sığınıyorum canlar. Ya bu yay arkadaşlarıma niye böylesi geliyor Allah aşkına? Uzun zamandır dikkat ediyorum. Nereden? Yamuk var bizi buluyor. Niye böyle oluyor? Neyse hadi bakalım. Şimdi burada böyle düşünüyor ama bu insan... Veya bu kişiler sevgili yay arkadaşlarım, bakayım 15 Kasım'a kadar tuttunuz. Bu kişiye ilanı aşk ettiniz. Olur ya, değil mi? Hadi bakalım. Size ne tepki verecek? Gerçekten de yalanla dolanla mı yaklaşacak? Yoksa bu fikirlerini bir kenara atıp ciddileşecek mi? Bir de buna bakmak lazım. Hadi bakalım bakalım. Sevgili <gülüyor> arkadaşlarım affınıza sığınıyorum canlar güldüğüm için bırakın gülerim Allah aşkına ölmeyecek miyiz hadi bakalım hmm, hedef belirliyor tamam güzel harika bakın hep de demek ki kötü düşünmemek lazım ama ben bu kardeşimizi de kötü demedim zaten sevgili arkadaşlar kötü demedim ne dedim geçmişte bu insanın yalana dolana maruz kalmış bu insan kandırılmış o da muradını alamamış muradını almış insan böyle yapar mı yapmaz e bir yalan iki dolan üç kandırma derken boynuz kulağa geçi verirmiş. ama bakın dürüstleşti çok güzel bence hiç durmayın hiç durmayın derim canlar hemen hedef belirleyecek bu insan ne hedefi belirliyor sizi kendine çekme hedefi en kral kartlardan biridir bu kartımız. Sevgili yay kardeşlerim sizleri baysanız yakışıklı efendi düzgün görecek bu insan bayansanız sizi güzel alımlı çalımlı işinde gücünde yetenekli başarılı görecek bu insan güzel kardeşlerim çok güzel bir karttır sizi hemen kendine çekmek isteyecek. İlanı aşk ettikten sonra yanisi şu oluyor karşı taraf bir anda bu vaziyeti bir kenara bırakıp dürüstleşiyor haberiniz olsun süper geldi gerçekten süper geldi hiç durmayın derim özgüveniniz varsa medeni cesaretiniz varsa açılıp bu insana yalanı dolanı bir kenara bırakacak ve sizlere dürüst davranacak işte bu ardından da ne oluyormuş güç sende diyor aslında güç her ikinizde güç işte bu Top. bu ne oluyor toplu halde gördüğünüz gibi köklü kuruluş demektir toplandınız ya burada toplandınız ortak anlaştınız köklü kuruluş yaptınız artık güç sizde sevgili yay arkadaşlarım ve karşı taraf hiç fark etmiyor çok güzel gücün eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de bu söz hem yay kardeşlerime hem de bu insana çünkü korkuları var korkularından dolayı da yalana dolana başvurmak istiyor ama olmayacak çünkü benim sevgili yay kardeşimi ama yakışıklı efendi bulacak ama güzel hanım hanımcık görecek bu kardeşimiz hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım durmayın güzel güzel güzel koç aslan ve yay arkadaşlarıma hep evetler geldi ay çok sevindim gerçekten çok sevindim Evet sevgili koç aslan ve yay arkadaşlarım 15 Kasım'a kadar aşıklar açılımını tamamladık hiç durmayın derim sizlere güzel şeyler geldi bakayım diğer burçlarımıza ne gelecek bakacağız sevgili arkadaşlar bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum abone olmayan arkadaşım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir bir sonraki açılımlarda Tekrar karşılaşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir de öpüyorum. Hadi bay.